Onları konuşmazsak, hayvana yapılan şiddeti konuşmazsak, insana, yaşlıya ve çocuğa yapılanları konuşmazsak artarak devam ettiğini görüyoruz maalesef. O yüzden de biz aslında hep e, Hayata Hoşbakanların kanalıyız diyoruz ve haberlerimizi bile ona göre seçiyoruz ama bunları da ele almadan edemiyoruz çünkü sosyal yaşam kanalıyız. Bu insanlara e, ne söyleyebiliriz, gencecik e, kızlar oradaki o videoyu çekenler, hangi aklı, hangi zihniyetli bu fotoğrafları ya da bu videoları çekiyorlar, böyle bir eziyet yapıyorlar yaşlı insana. Nasıl açıklanır bu? Şimdi, e, bu kişilerin empati yoksunluğu var. E, sırf sosyal medyada medyatik olalım uğruna e, hem de yoğun bakım gibi ciddi bir nişanda. E, Çünkü bir insanın belki de son anları ki aldığım habere göre o rahmetli olmuş o muhteremden hacı amca. E, yani anlatabiliyor muyum? sırf medyada daha fazla Instagram'da, Facebook'ta daha çok arkadaş like yani beğeni almak için e, hem kendi geleceklerini hem de e, e, bakmakla yükselme oldukları şefkat göstermek Evet biz onu görüntülerde de izlediğimizde tüylerimiz diken diken oldu gerçekten ama peki e, burada yanlış nerede? Yani bizim e, bu Hemşirelere ya da hasta bakıcılara, her e, hangi mesleği yapıyorsa fark etmez. Onlara yani verdiğimiz eğitimde mi bir aksaklığımız var ama bu eğitim e, öğrenimle açılacak bir şey değildir. Ailede mi başlayan yanlışlık var yoksa artık e, son dönemde çok fazla artan bu sanal gerçeklik, sanal ortam e, gençleri gerçekten esiri mi etti artık? E, geleneklerden, göreneklerden, ahlakımızdan bir şeyleri bu yüzden e, yok mu sayıyoruz? Şimdi eğitim ailede başlar, balık baştan kokar. Yani ailede anne, baba, büyükler eğer bir hakaret ediyor, aşırı e, dalga geçmeler oluyorsa, kiye almalar, ne bileyim ölçüsüz, affedersiniz, belden aşağı dalga geçmeler alaylar, çocuk bunları e, büyüklerin yapıyorsa ben de yapabilirim. ...düşüncesiyle devam edebiliyor. Ama büyükler bir yerde dursalar, özellikle anne bakalar, komşular, akrabalar... E, ...ve sokaktaki büyükler, büyükler birbirlerimize ölçülü. Artık bundan sonra bayararak, dalga geçerek, mobbing, şiştir, psikolojik, şiştir, sosyolojik, şiştir, uygulayarak... ...bunları yapmazsak ister istemez yeni nesil e, bu tür e, dalga geçmelere... Yani çok abiy derseniz yaşlan diyor orada meze yapmışlar düşünebiliyor musunuz ee, psikolojimize e, mutlu olmak için belki de hacam cevizlerinden veya yaşlanam cevizlerinden e, kendilerine e, moral vermeye veya e, şey yapmaya çalışıyorlar mutlu olmaya eğlenceye çevirmeye çalışıyorlar demek istediğim e, özetleştik dostlarım e, yani. E, bu süreci okulda da devam ettirmemiz gerekiyor. Ben hani her meslekte meslek lisesine gidenlerin kendi o meslek lisesini okumakla o mesleğin erbabı olmuyor. Onların başında mutlaka üniversite mezunları, 4 yıllık mezunlarından sonra master, doktora yapmışları kişilerin aldım. Peki biz bu tarz olaylarda bu gençlere ne demeliyiz, ne yapmalıyız da bunlar bunun yanlış olduğunun farkına varsınlar. Farkında olsalar böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Aksi halde daha kötü sonuçlar olacak yani. Ben öyle bakmak istiyorum. Biraz daha pozitif yaklaşmak istiyorum. Bunlar gençler kafaları bir karış, akılları bir karış havada. Bunu sosyal, like demin dediğiniz gibi çok fazla like, senin like'ın 10 bin olduğu, benimki 5 bin olduğu duyu e, konuşuyorlar. Biz bunlara nasıl yaklaşmalıyız da bu yanlıştan bir an önce döndürmeliyiz? Şimdi bir e, hani e, çok layıktan öte e, keyfiyet yani kaliteye bakmamız lazım. Sen 10 bin e, layık like almışsın veya beğeni almışım ama bu beğeni alanlar kimler? E, Kısaca, küçüklere, e, büyüyene kadar, e, büyüdükten sonra da devam edecek şekilde ben diliyle konuşmamız lazım. Nasıl yani? Bir örnekler. Ben dili nedir? Bu davranışını beğendim ya da bu davranışım beni üzdü. Bir empatik yaklaşımı öğretmemiz lazım. Onu nasıl Aynı, aynı hareket sana yapılsaydı ne düşünüyor olurdun? Sen de yaşlandığında böyle e, yoğun bakımda beze olmak ister miydin? Seni de ölmeden önce böyle e, makaraya saralım, kefal edelim, ölümün böyle olsun ister miydin gibi eğitici öykülerle, dramalarla, tiyatrolarla, filmlerde bu konuları işlememiz lazım. Maalesef e, biz e, böyle günün olaylarının... E, takip ediyorsunuz mı? Çoğu toplumu çoğu tercih kötü olaya vahvat diyor, soruşturmalar açılıyor ama bunların neticeleri çok duyurulmuyor bir. İkincisi bunlar devam takip edilmiyor. Biliyorsunuz birkaç kişi rahmetli olmadığı bir özgeçip yapılmıyor. Evet. Anlatabildim mi? Anladım. Yani, ederim. Teşekkür ederim. Duyarsız hale e, getiriliyor toplum e, böyle eee olan e, hakikaten duyarlı insanlar oluyor. Bir de e, bizim bile psikolojimizi etkiliyor bu olaylar. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. E, i̇yi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar. İyi programlarda görüşmek üzere. Amin. inşallah evet. tüm, tüm ümidimiz temennimiz bu. Elbette böyle e, ölçüsüz, dengesiz, genişle de... Genç olarak buna emin olabilirsiniz. Ben de evet, e, genç olarak buna... Çünkü arkamızda birkaç... e, bizlere, bizlerle dalga geçecek değil de, bizlere saygı hürmet gösterilecek bir gençlik. Bekliyoruz çünkü kendileri de bir gün yaşlandığında bize yaptıklarını aynalarını yaşayacaklar artık kör zarar hesabı yapsınlar diyor. Çok sağ olun. Çok e, verdiğiniz değerli bilgilerdi. İnşallah bunlara... Kulaklarının bir yerinden girip çıkmamıştır. Bir yerlere küpe olarak kalmıştır temennisinde bulunuyorum. Size iyi akşamlar diliyorum. Sevgili izleyiciler şimdi reklam